hikmetince yaratılmış olan her şeye hak denir. Hak kelimesi Arapçada kapıyla menteşe arasındaki ilişkiye denir. Eski Arapçada. Yani şu, her şey yaratıldığı anda hakkıyla yaratılmıştır. Ey Müslüman kardeşler! Hak demek eşitlik demek değildir. Hak her şeyin yaratılışından varoluşuna varoluşundan vazifesine kadar ki bütün süreçlerde olması gerektiği biçiminde olmasıdır. Yani insanoğlunun önce hakkını aramadan önce kendisinin hakka ait olup olmadığını bilmesi gerekir. Önce fark etmemiz gereken şey şu. Ben ne için varım? Ne için yaratıldım, ne işe yararım? Hak senin lazım olduğun yerde ne işe yaradığının önce farkında olma gerekliliği sonra onu engelleyen bir şey varsa o engele karşı mücadele etmekmiş. Şey. Müminler kardeşlerinin hakkından önce kendi haklarının peşine düştüler. Bir dikkat edelim Hayatımızda en son Kimin hakkı için ayağa kalktık Başkasının kendi gözünüzün önünde Yaşanmış bir olayda Başkasının hakkını korumamış olan Kesinlikle haksızlığı hak etmiştir Müslümanlar Allahü u Zülcelal'in hakkı yerine kendi nefislerinin hakkını önlerine koydular. Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu emirler bizim üzerimizdeki haklar değil midir? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, sadaka vermek, yalan söylememek, dedikodu yapmamak, say say say say say. Bunları yapmadıkça zulüm bitmeyecektir. Çünkü siz, Cenab-ı Hakk'ın size takdir ettiği haktan bir habersiniz. O yüzden bu dünyada bize zulmedenler, aslında bizlerin temizleyicileridir. O yüzden zalim geldiğinde ilk bakacağın yer şudur, biz nerede hata yaptık? Ehli iman, peygamberin üzerimizdeki hakkını, yok sayarcasına yaşamaktadır gerçekten yok sayarcasına yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın anılmadığı sünnetinin yaşanmadığı ve sünnetlerinin aktarılmadığı bir dünya düzeninde yeryüzünün güzelliklerine meylederken bir başkasını kıskanarak Bundan sadece kendilerine çıkacak faydayı arzuladılar. Bu yüzden zulme tabidirler. Biz toplum olarak kardeşim başkasını seyretmeyi seviyoruz. Ne haldeyiz? Umrumuzda değil. Ne ana kadar? iğne bize soplanana kadar. O iğne bize girene kadar. Bize girdiği anda ne yapıyorsun ya hakkımı istiyorum. Neyi istiyorsun arkadaş? Senden önceki bütün sıradakilere iğneyi soktum. Niye bağırmadın? Veyahut beni geçti yanımdakine. Yanımdakinin söyleyeceği ilk cümle şudur. Ya hepimize iğne soktun. Ona niye sokmadın? Ona niye sokmadın? Dolayısıyla bizim şu kıskanç halimizden bir arınmamız gerekir. Çünkü şeytanidir. Seven adam kıskanmaz sahip çıkar. Bu ayrı bir şeydir. Rablerinden hep dünya iyiliği istediler. Halbuki Allah Resulünün duası tahiyyatta okuduğumuz üzere Rabbena atina fi'd-dünya vel hasenete ve fil Ya Rabbi biz senden dünya ve ahiret iyiliği istiyoruz. Dünya iyiliğini de yanlış anlamayın. O da dünyadaki mutluluk değil ha. Bize öyle bir dünya nasip et ki Yarabbi ahiretimizi bozmasın. Namazın, Namazın hakkını, hakkını vermediler. Buyurur. Namaz kılmıyorsan hakkın yenecek kardeş. Hiç kafanı yorma. Bir toplumda namaz ne kadar yaygınlaşırsa o toplum o kadar hakkaniyete riayet etmeye başlar. Kafirleri Müslümanlardan üstün gördüler. Ümidin yerine de korkuyu seçtiler. Ümidin yerine korkuyu seçtiler. Yani bizim Müslümanlar şu anda birbirlerimize en çok kafirlerin maharetini anlatıyoruz. Halbuki bütün bu gördüğünüz maharetler sevgili gençler bu topraklardan çıktı. Bu toprakların ürünüdür. Dolayısıyla bu her şeyde toprağında tadı güzeldir. Yeniden filizleneceği yer ve yeniden başak vereceği yer yine aynı yerdir. O ağacın büyüyeceği yer yine aynı yerdir. Dolayısıyla Müslüman kardeşlerimize en büyük tavsiyemden biri şudur. Kafirlerde gördüğünüz her bir üstünlüğü gelin, dönün, arayın ya Resulü Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde ya dört büyük halife, Hulefai Raşid'in, beş büyük halifenin hayatında ya Müslüman dünyasında bir alimin sözünde bulacaksınız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Benim hiç şüphem yok çünkü Allah hikmeti Müslümanlara vermiştir, kafirlere değil. Hakkı, haktan bilmeyenin hakkı zulümdür. Başımıza ne geldiyse bundan geldi ihtiyacı yerine ihtirasına mahkum olan haksızdır o yüzden bir bakalım hayatımızda ihtiraslar mı var ihtiyaçlar mı var ihtiyacımızın ötesini paylaşabilmeyi Rabbim bize nasip eylesin ve şunu unutmayın hak gelirken batıl zail olur hakkın gelmesi olmadan batıl zail olmaz yani şöyle ifade edelim batıl bir zulmü ortadan kaldırmak için siz o batılla mücadele etmezsiniz. Önce hakkı inşa edersiniz. Bak Allah Resulü'nü Cenab-ı Hak Mekke'de durup isyan çıkartmaya teşvik etmedi. Medine'ye hicret ettirdi. Geri gönderip fethettirdi. Hz. Musa'yı tutup firavunla mücadele ettirmedi. Önce gönderdi sonra yıkıp geçti. Biz nereden geldiğimizi unuttuk. Çünkü nereye gideceğimizin farkında değiliz.